Evet. Hepinize iyi akşamlar diyerek haber başlıklarını paylaşmaya başlıyoruz. Türkiye El qabdu ala 16 shahsan. 16 kişi yakaladı, yakalandı. Havalu gayret ettiler. Etselluzsuzmaya gayret ettiler min Suriye. Suriye'den Sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı diyor. Beynihim Bunların arasında müntesibine Lidaeş Daeş örgütüne Ve Heyetü tahrir Şam Ve Tahrir-i Şam heyetine Mensup 16 kişi Türkiye'ye Suriye'den sızmak isterken Yakalandı diyor Eğlenet Duyurdu Vezâretü Difa'at-Türkiyeti Vezâretü Difa'at-Türkiyeti Türkiye Savunma Bakanlığı Duyurdu Pardon, Eyalenet ve Zeyretü Difaat Türkiyeti. E, el yehmil e, pazar günü, an bab-ı sitte aşara şahsan, 16 kişinin yakalandığını duyurduğu Milli Savunma Bakanlığı. Havelü gayret ettiler. Et-tesellüle ile'l-bilâdi min-sûriye. Suriye'den sızmaya, ülkeye sızmaya çalışan 16 şahsın yakalandığını, milli savunma Türkiye Savunma Bakanlığı duyurdu. Ee, min beynihum, min beynihim e, aralarında müntesibine mensup olanlar vardır, ile Daş, Daş'a e mensup olanlar vardır ve ile Heyeti Tahrir Şam ve Tahrir Şam, yani e, heyetine mensup olanlar vardır aralarında diyor. Ruhani Ruhani ve Erdoğan Yabhasani Erdoğan'la Ruhani araştırıyorlar Arıyorlar, gayret ediyorlar ittifaka, e, ittifakı arıyorlar Anlaşma Nükleer Anlaşma Ve İstiratikiyeti İran Ve İran Stratejisi Ticah l İdaret İl Amerikiyeti Cedide ve, e, Yeni Amerikan yönetimi önündeki İran stratejisini de e, inceliyorlar. Yani İran'ın yeni Amerikan idaresi önündeki stratejisi ne olacak? Tabi e, nükleer anlaşma ile ilgili. Behesen reifenil İrani Hasan Ruhani ve Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Hatifiyen heyen telefonla ettiın iklimimi bölgesel yardımlaşma dayanışma et etklimi e, bölgesel beynel el iki ülke arasında ve stratejiyet İran ve İran stratejisini İran'ın güçlüğü metodu ittice tice idareti emerye ve El-Cedide yeni Amerika idaresi karşısında İran stratejisini ve iki ülke arasındaki bölgesel yardımlaşmaya dayanışmayı hetifiyen telefonla e, görüştüler. Kim? Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Hasan Ruhani İran Başkanı telefonla görüştüler. Bir başka haber geçecek olursak sevgili arkadaşlar. Es-Sulutatü Türkiyeti, Türk yetkililer teftahü, tahkikan teftahü açıyor, başlatıyor, tahkikan bir sorulama, soruşturma ma'a ne'ibeti mu'eyyideti lil ekrad ma'a naibeti milletvekili ile ilgili bir soruşturma başlatıyor. Müeydetü'l-Ekred e, Kürtlere destek veren Havle salatihe bi musallak hezbil ammali kürdistani Evet. Müeydetü'l-Ekred Havle salatihe ilgisi yönünde Kürtlere destek veren hangi Kürtlere tabi? Muselle Hizb-ül Ammali'l PKK'ya destek veren milletvekili hakkında Türk makamları bir soruşturma, araştırma başlatıyor diyor. Kale dedi kalefi mümessilüne temsilciler lil iddia iddia sahip temsilcileri inne sultat Türkiye'yi Türk yetkililer bedeyet başladı tahkıken araştırmaya soruşturmaya maa naibetil parlaman parlamento ile birlikte an hizb-i şe'b-i demokrati an hizb-i şe'b-i şi şi'ub-i demokrati müeydetil ekradı Halkım Demokrasi Partisi, yani HDP derimiz, el müaydesiyle ekred, Türkleri destekleyen, lil iştibahı fi vujudi, silatı tertabütü ha, bimüslahi Hizb İlhami Kurdistan'ın, Kürdistan İşçi Partisi, yani biz buna Türk yetkililer olarak ya da Türk e, PKK diyoruz. Silahlı Terör Örgütü. Evet. Burada başka haber bakalım. Habir Türkiye, Türk uzman Habirun Türkiye'nin Türk uzman El İntecül Müşterek bu ortak üretim el-intec, el-müşterekü ortak üretim li-li-kahi e, sabutnik sab e, saf katan ankara seyüşekkilü teşkil edecek saf katan rabi kazançlı bir eylem li Ankara'ya ankara kazançlı bir alkış, kazançlı bir iş. Tabii. Evet, tekrar edecek olursak Habirun Türkiye'nin Türk uzman diyor ki el i̇ntiyacıl Ortak Üretim, Lilikah Sabutnik 7, e, Sabutnik 7 üretimi, Ortak Üretimi, Seyşekkilü, Safkatun, Rabihatun de Ankara. Ankara için e, karlı bir alışveriş, karlı bir anlaşma e, sağlayacağım. Bir diğer haber başlığına baktığımızda Türkiye Türkiye teseccilü kaydediyoruz. Kaydetti, tespit etti. Semanine vefatin 80 vefat korona nedeniyle ve sebatu alafin ve semanim mi'e ve yeni bir vaka bir firuz korona virüs virüs, Corona virüsü ile ilgili yeni e, vaka sayısı 7.857 vefat sayısı 80 olarak tescil edildi. Kayıtlara geçti. Bunu da ilan etti. duyurdu. Sağlık sahha Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Bakanlığı vefatin 80 vefat 80 ölüm ve 7000 veema 800 ve hamsine 707857 İsabettin cedi ile tüm yeni vaka bir filooz Corona bir e, Corona virüsü ile ilgili 77857 vaka ve 80 vefat olduğunu son 24 saat içerisinde olduğunu Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Duyurdu. Bir diğer başlığımız arkadaşlar Hezzetün Ardiyetün bir deprem Tadribu sevahil garbi Türkiye Türkiye'nin batı sahillerine vuruyor. Hezzetün Ardiyetün Tadribu sevahil garbi Türkiye Darabet, Hz. Ardiyet'in bir kuvvetin 4.1 kuvvetinde bir deprem vurdu, e, dereceten 4.1 derece şiddetinde. Alem-i kıyas, Richter, Richter ölçeğine göre sevah Vilayeti Muğla, Cenub-ı Garbi Türkiye. Cenub-ı Garbi Türkiye. Güney-Batı Türkiye bölgesinde bulunan Muğla sahillerini, Muğla vilayetinin ilinin sahillerini vurdu, diyor. Bugünkü e, yayınımız burada sona eriyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum sevgili izleyenler.